Merhabalar. 24 Haziran 2022 tarihinde çok önemli bir etkileşim yaşanacak. Buna dair hemen hızlıca araya bir video sıkıştırmak istedim. 24 Haziran tarihinde önemli bir gezegen dizilimi olacak arkadaşlar. Ee, uzun zaman sonra ilk defa meydana gelecek. Özellikle e, sabah saatlerinde e, güneş doğumundan ortalama bir saat önce meydana gelecek bu yerleşimde 5 e, gezegen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn e, Güneş Sistemi üzerinde bir hizaya gelecekler, Bir hiza üzerinde ilerliyor olacaklar. E, bu hizayla e, özellikle birçok yerden gözlemlenebilecek ve çok e, erken saatlerde, sabahın erken saatlerinde bu gökyüzü şölenine e, dahil olabileceğiz. Burada e, özellikle Cuma sabahı Merkür'ü çok daha rahat bir şekilde gözlemleyebiliyor olacağız. Burada kavuşumun bu dizilimin şafak sonrası gözlemlenebileceğini dünyanın birçok yerinden söyleyebiliriz. Ve ortalama 45 dakika kadar sürecek bu dizilimin gözle görülür haldeki ilerleyişi arkadaşlar. Ve önümüzdeki birkaç ay boyunca bu gezegenler yine birbirlerine yakın kombinasyonda ilerlerken Eylül ayında... Özellikle Satürn'ün, Venüs'ün bu dizilimden ayrılışı ile beraber son buluyor olacak. Aslında bir nevi gezegenlerin e, geçit şelini gibi değerlendirilebilir. Sanki e, bu gezegenlerin bizlere anlatmak ve aktarmak istediği bir şey varmış gibi. E, burada gökyüzün oldukça aydınlanacağı ve e, bir durum söz konusu olacak. 18 yıldır ilk defa meydana gelen, yani 18 yılda bir meydana gelen bir yerleşimden bahsediyoruz. En son 18 yıl önce İngiltere'den gözlemlenebilmişti. Tabii çıplak gözle görmek zorlaşabilir ama gezegenlerin bu kombinasyonda olması, gökyüzünün bu şekilde bir dizi, dizilime, hizaya gelmiş olması çok alışılagelmiş bir durum değil. ve Dolayısıyla burada da bu gökyüzü etkileşiminin bizim hayatımıza bir takım yansımaları olacak. Tabi süreçte 21 Haziranla beraber artık yaz gün döneminin başlamasıyla bu diziliminde sanki yaz gün dönümünü kutlar gibi bir e, şöyle bir aktivitesi olacak arkadaşlar. Tabii ki bu dünya yörüngesinde tam bir e, düz çizgi şeklinde bir dizilim olmayacaktır. Ama bu kadar enerjilerin bir hizaya giriyor olması bu gezegenlerin enerjilerinde aslında birbirleriyle karışacağı, e, birbirleriyle etkileşime geçeceği anlamına da gelmekte. E, buradaki etkileşimle beraber... Özellikle bir sonraki kavuşumu 2040'ta yaşayacağımız ve bir öncekini 2004'te yaşadığımız bu etkileşim aslında burada güneşin aktivitelerinin daha çok yoğunlaşacağı bir süreci işaret etmekte. Bu baskı, bu çekim, bu etki, tepki meselesi bize tabii ki biraz stres olarak yansıyabilir bir takım enerji yoğunlaşmalarını daha çok dünyevi anlamda hissediyor olabiliriz. Üzerimizde bir baskı varmış gibi, sistemimizde bir yoğun enerji varmış gibi ve bunu tolere edemiyormuş gibi hissedebiliriz ki öyle olacaktır zaten. Bazı bağışıklık sisteminde aksaklıklar yaşanabilir. Baş ağrıları, migren, eklem ağrıları bu dönemde. Oldukça ön plana çıkabilir. Çünkü çok yoğun bir enerji var. Ve bu enerjinin tabii ki bizim fiziksel anlamda e, hissetmemiz e, her birinin kaldırabileceği bir şey olmayacaktır. Burada tabii özellikle bu dizilim bize yeni başlangıçları da işaret etmekte. Sanki bu dizilimle beraber e, uzun zamandır planladığımız, programladığımız e, birçok konuyu ele alan, birçok elementi olan, alanlarda yeni başlangıçlar yapmak adına da e, sistemin bizi desteklediğini gösteriyor e, kendimizi ifade etmek aktarmak bir yeteneğimizi ortaya çıkarmak bir derdimizi anlatmak bir konuşmayı gerçekleştirmek bir projeyi başlatmak bir girişimde bulunmak adına yine bu süreç oldukça etkili olacaktır ki zaten e, Güneş yengeç enerjisi ile beraber ki yeni yavaş yavaş yaklaşmış olduğumuz yengeç ay ile beraber de bu etkiler üzerimizde hissediliyor olacak. Burada yine tabii ki seyahatler, eğitimler, yeni bakış açıları ve vizyonlarla beraber de farklı alanlardaki elementlerin harmonisini hissediyor da olabiliriz. Yani bu enerjiyi, bu üzerimizdeki yoğun baskıyı aslında pozitif anlamda da çalıştırmamız mümkün. E, bu etkileşimle beraber özellikle e, ilişkileri daha çok güçlendirebileceğimiz ilişkinin farklı elementlerini ortaya çıkarabileceğimiz bir durumdan da bahsedebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi zaten 21 Haziran Salı günü bugün itibariyle e, yengeç gün dönümü yani en uzun gün e, etkisinin de bu süreçte devam edeceği ve biliyorsunuz ay sonunda meydana gelecek olan yengeç yeneriyle beraber aslında bu yoğun enerji, bu üzerimizdeki baskı ve stres bizi yeni bir noktaya evlintiyor. Yeni bir sisteme doğru ilerliyoruz. 18 yıllık bir döngüyü kapatıyoruz. Yeni 18 yıllık bir döngüye hazırlık süreci içerisindeyiz. En son 2004 Aralık ayında meydana gelen bu kavuşumla beraber aslında artık bir döngünün sonuna geldiğimizi Yeni şeyler başlatmak için, yeni planlar gerçekleştirmek için uygun bir süreçte olduğumuzu üzerimizdeki yoğun enerjiyi özellikle bol bol dua ederek, bol bol meditasyon yaparak, bol bol doğada vakit geçirerek üzerimizden atmanın çok etkili bir yöntem olacağını ve bu yoğun enerjiyi aslında bir yaratıcı ateş enerjisiyle beraber potansiyel, enerjiyi, kinetik enerjiye dönüştürme ihtimalimizi de ortaya çıkarıyor. Yani bundan oturup şikayet etmek ve hayıflanmak yerine bu enerjiyi nasıl kullanabiliriz, nasıl çalıştırabiliriz buna bakmamız gerekiyor açıkçası. Zaten artık yeni başlangıçlar Haziran sonu itibariyle hayatımızda oldukça aktif olmaya başlayacak ve bu enerjiyi özellikle Yengeç yeni Ayına kadar da çalıştırabilir olmamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten bu Burada 28 Haziran'da Mars Satürn Mars Satürn etkileşimi ve bununla beraber meydana gelecek olan Venüs Plüto etkileşimiyle beraber aslında girişimlerimizden netice almaya başlayacağımız ikili ilişkilerimiz değişip dönüşeceği bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bu yeni başlangıçlar evet bizleri biraz zorlasa daha sistemsel olarak enerji ve baskı üzerimizde fazla olsa da aslında e, venüs pürüt ile beraber maddi anlamda iyileşebileceğimiz şifalanabileceğimiz veya bu yeni şartlara artık adaptasyonu sağlayabileceğimiz bir gündem hakimken Güneş'in yengeç burcuna geçişiyle beraber köklerimiz, nereye ait olduğumuz, neyin bizi motive ettiği ve konfor alanımızla alakalı da gerçekler ile yüzleşiyor olacağız arkadaşlar. Evet bu dizilim biraz yoğun enerjiler altında kalmamızı sağlayabilir ve özellikle bir gökyüzü şöllerinin olması açısından ve 18 yıllık bir döngüyü tamamlaması açısından bizlere Güzel bir mesaj ve sinyal olabilir. Ve dediğim gibi zaten e, bu esnada yengeç yeni beraber, Neptün retrosu ile beraber biraz içimize döndüğümüz o konfor alanımızı iyileştirmek, şifalandırmak, bizi mutlu eden, geçmişten beri bizimle olan e, detayları fark etmek adına belki de önemli olacaktır. Özellikle bu dönemde evimizde, yuvamızda, ailemizle vakit geçirmek, bol bol topraklanmak, toprakla vakit geçirmek, Arsa, arazi, ev, gayrimenkul gibi alanlara yatırım kanallarını aktarmak ve bununla beraber sahip olduklarımıza şükretmek, sahip olduklarımızın kıymetini bilmek ve sahip olduklarımızla beraber önümüzde bizi bekleyen sürece entegre olmak adına da güzel bir mesaj diye düşünüyorum. Umarım her birimiz hayatımızda alınması gereken o mesajları alır. Ve her ne kadar şartlar zor olursa olsun, her ne kadar dışsal faktörler bizi e, büyütmek için zorluyor, sıkıştırıyor, bunaltıyor olursa olsun e, bunların altından kalkabilecek güç ve bu gücü kendimizde bulabilecek potansiyeli aktive edecek enerjiler ortaya çıksın açığa çıksın arkadaşlar evet zor süreçlerden geçiyoruz ama bizler zaten bu zorluğu seçerek dünyaya gelmiş ruhlarız cesur ruhlarız dolayısıyla bu yeni şartlara da adapte olmak için ve bu 18 yıllık döngüyü tamamlayıp artık önümüzde bizi bekleyen 18 yıllık döngüye hazır olmak için startı bu Yaz gündönümü ve bu gezegen dizilimiyle beraber veriyor gibiyiz. Umarım her birimizin hayatında güzel sürprizler, güzel detaylar olur veya yaşanan sürprizlerle mücadele edebilecek, savaşabilecek cesaret olur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram obikusal adresinden veya obikusalsoyce@gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Bu süreçte hayatınızda yaşamış olduğunuz kritik detaylar varsa, zorlandığınız alanlar veya hayatımın sürprizi dediğiniz konular varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Böylelikle herkes birbirleriyle sohbet etme fırsatı da bulmuş olur. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.